Merhaba, Roma'da Vatikan şehrinde bulunan San Pietro Kilisesi'nin en önemli uzantılarından biri Bernini tarafından yapılmış olan kilisenin önündeki meydan ve bu meydanı çevreleyen iki sıralı sütunlardır. Yukarıdan bakıldığına Piazza San Pietro'nun iki yanındaki bu sütunlar alanı ve içindeki halkı kucaklayan iki kol gibi görünür. Aslında sanatçının tam olarak da bunu yapmaya çalıştığını kendi notlarından öğreniyoruz. Kilisenin anaç kollarının inançlı insanları kucaklaması, kafirleri kilise ile barıştırması. Bernini'nin burada kafirler derken kastettiği ise protestanlar. Bu notlardan mimarinin dini amaçlar için kullanıldığını, inançlı kişilerin inançlarının artmasının ve kiliseden uzaklaşmış olanların da Geri dönmesinin sağlanmasının hedeflendiğini anlıyoruz. Meydanın iki tarafında sıralı sütunlar olduğundan söz etmiştik. Her iki kanatta da dört sıralı sütunlar bulunuyor. Toplamda 284 sütun var. Bunlar Toskana düzeninde oldukça büyük ve yivsiz sütunlar. Yapıldıkları malzeme traverten. Hristiyanlığın en önemli mekanlarından biri olan San Pietro Kilisesi'nin meydanında antik Yunan ve Roma mimari tarzının etkilerini pek çok yerde görebiliyoruz. Meydandaki kolonların bitiş noktasında da bir alınlık var. Meydanın ortasında ise büyük bir dikili taş yer alıyor. 4000 yıllık ve 25,5 metre yüksekliğindeki bu Mısır obeliski buraya 1568 yılında yerleştirilmiş. Bu dikili taşla sütunların arasında ise çeşmeler var. Meydandaki dikili taşın yakınında yerde bir işaret noktası var. Bu noktada durduğunuzda arka arkaya sıralanmış 4 sıra kolonun sadece öndeki sırasını yani arka arkaya olan 4 kolonu tek kolon olarak görebiliyorsunuz.